Evet sevgili arkadaşlarım Hepinize bu yeni videoya başlarken merhabalar diyerek iyi dileklerimi sunuyorum Yeni abone kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum Rabbim zihnimize açıklık nasip etsin duasıyla başlıyoruz Bismillah Nahletün Nehletün arı demek arkadaşlar. Nehletün arı. Bal arısı. Nehletün. Aselün tabi Kur'an-ı Kerim'de de sure var. Suretün nehli. Suretün nehli arı suresi. Arıdan bahseden, baldan bahseden ya da arı mucizesinin bize kazandırması gereken ibretli bir anlatım var. Asen bal. Bal. Ve fil ghabeti ormanda kanet idi cemiyul hayvanati tüm hayvanlar. Cemiyü tüm demek, toplamı demek. El hayvanati hayvanların tümü neymiş? Tuhibbu savar dil asle balı bu sever, seviyor. Kehane geldiği için, sevgili arkadaşlar, nedir? O zaman severdi. Ve tas taffu, istaffa, yastaffu, saffun, saffun sıra demek. Sınıf demek. Tas sıraya dizilir Sabaha, sabaha, sabah Külle yevmin. Her gün sabah. Her gün sabah. Ne yapardı? Sıraya dizilirdi. Nerede? Emâmen haliyetil nahli Emâme önünde arkadaşlar. Emâme. Bunun zıttı nedir? Halfe. Tehte zıttı fevka. Yemin zıttı Şeman. Evet. Haliyetil nehli. Bal kovanın önünde ne yapardı ya da bal merkezi bal yuvasının önünde saraya dizilirlerdi. <gülüyor> ne için? Lite güzel <gülüyor> asele bal almak için. Bakın, amama kalyetin apli amama müdiri emâmel muallimi, emâmel şecereti, emâmel mescidi, evet, limaze, lite'khuzâ, lite'khuzâ, el'aselâ, te'khuzâ, te'khuzâ, te'khuzâ, te'khuzâ, te'khuzâ, te'khuzâ, bal almak için, bakın buradan, bal dökülüyor tabii, aymancıklar da elinde, kâseyle, bekleşiyorlar, bakın burada sevimli, ayımız, bu haiyetin nahli arı kovanı arı ko Evet haliyetin bu vafi sabahi ve bir sabah Hadil Eyeni günlerim birinin sabahında Hadt geldi el hayvana hayvanlar ki adet alıştıkları üzere bu nite güzel asele ne için gelilen bir güzel Hasne bal almak için bu olakikin ne üzüldü kefirre çok üzüldü kefiren çok üzülddü için en لأنها... Çünkü o le tecid bulmadı asele Lentecid aselen bal bulmadı. Yani her zaman gelip balını alıp gidiyordu. Fakat bugün bal bulamadı. Fetese elet soruşturdular. Birbirlerine sordular. Fetese elet. Limeze la yücedül aselu. Lemaza la yujadu asal bal yok bal nicim bulunmuyor nereye gitti bu bal lemaza la yujadu asal takaddamat nahlatun bir arı öne geçti nashita gayretli çalışkan minel hayvanatî, hayvanlardan bir çalışkan arı işte mühmuntu olmayan canlıları öne geçti ve akhbarathe ve akhbarathe, ve haber verdi enne ihtife, şüphe yok ki saklanması el-ezhâri çiçeklerin saklanması, kaybolması minel gâbeti ormandan ormanda çiçeklerin yok olması ve kaybolması huve odur es sebebi sebebi odur. Yani çiçeklerin kaybolmasıdır. Orman çiçeksiz kalmasıdır. fi ademi vücudil aseli ademi yokluğu vücudi varlığının yokluğu el aseli balın balın varlığın, yokluğu, yani olmayışı, balın olmayışının sebebi çiçeklerin ormanda kaybolmasıdır. Ormanın çiçeksiz kalmasıdır. Diye <gülüyor> ne? Çünkü ennehle, çünkü arılar ihtiyaç hissederler, muhtaçtırlar. Ne? İlel ezheri çiçeklere ne için? fî sunu'l-asenî fî yani bal yapmada arılar neye ihtiyacı duyuyorlar sevgili arkadaşlar? yahtâcu ilel ezhar, yahtâcu ile ezhâr çiçeklere ihtiyacı var arılar balı çiçeklerden toplar çiçeklerden elde eder evet soruyorlar, soruşturuyorlar hayvancı ağızlar niçin bal yok? Neden? Ne oldu bizim balımızda? Dara deara döndü Hadisin bir konuşma tavilun uzun bir konuşma döndü. Beynel hayvanati hayvanlar arasında hayvanlar arasında uzun bir konuşma döndü geçti. Ve tefakat ve ittifaketi anlaştılar. Fîme beynâhâ o konuşma esasında üzerine ma'rifeti bilme nedir? Sırr-ihtifâi yok olmasının sebebini, sırrını el-ezhâri Çiçeklerin Milad-ı Ormandan çiçeklerin yok olmasının sebebini ne yaptılar? Öğrenmeye karar verdiler. Öğrenmek üzerine anlaştılar. Yani ormanımızdan çiçeklerin için kayboldu. Vettefakat ittifak ettiler. Oy birliğine vardılar. FİM'e o şeyde BEYNEH'e ala ma'rifati sırrı اختفای لا زهر من الغابه ormandan bakın ormandan çiçeklerin kaybolmasının sırrını bilmeye e, üzerine ne yaptılar İt, öğrenmek üzerine ittifak ettiler yani biz bu işi öğrenmemiz lazım ve karar ettiler ve kararlaştırdılar en yekune kelbün köpeğin olmasına harisen bekçi olmasına. al-ezhari ve köpeğin çiçekleri beklemesi ne yani bekçi olmasına karar verilir li'ar ve bilsin diye bilmek için köpeğe mennlevi yaqtifuha onu yani çiçekleri koparanın kim olduğunu öğrenmek için köpeği de bekçi kılmaya karar verdiler. Bakalım bu çiçekleri koparan kimmiş sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu konuya devam edeceğiz. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın kanalımıza abone olmayı arkadaşlara tavsiye etmeyi ve dersinize sürekli düzenli çalışmayı unutmuyorsunuz.